Bu tip ödüller o ülkedeki kadın hareketini desteklemek açısından çok önemlidir. Bu ödülde benim şahsımda Türkiye'deki kadın direnişine verilmiş bir ödüldür. Meslek hayatımda herhangi bir değişiklik olmadı çünkü artık Türkiye'de hukuk, Olmadığı için avukatlığı da bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum. Türkiye'de kadına yönelik erkek şiddetini önleme konusunda gerçekten bir siyasi iradenin olmasını isterdim. Mevcut haklarımıza dokunulmamasını, onların geliştirilmesini isterdim. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmek gibi bir taleplerin olmamasını isterdim.